Şimdi meyve fiyatları pahalıdır. Şimdi millete de para yok. Çoğu milleti çalışmıyor bu kuranadan dolayı geliyor Fiyatı sorup sorup gidiyor. Ondan dolayı vallahi bu sene satışımız da az, kazancımız da az. Şimdi elma, yerli elma geliyor burada. Bu Van'dan bir de pervari tarafından geliyor. Burada kilo kilo 5 lira satıyoruz. Mandayına 3,5-3 üç üç kilosu 10 lira. Nar bu bir irisi 7 lira, normali 5 lira 4 lira arası oynuyor. Üzüm de bitmeye yakın olduğu için fiyatı 8'e çıktı. Muz 12 üç 3.5, patlıcan, Anamur patlıcan 5 lira, köy biberi, dolma biber, onlar kilosu 8 lira. Peki geçen sene bu nasıldı? Geçen Peki sene, yöremiz. geçen seneye göre bu, biraz daha, e, bu sene biraz daha pahalı. Geçen sene biraz daha sulak olduğu için buralar, ürünler fazlaydı, ondan dolayı biraz daha ucuzdu. Halkın, halkın alım gücü de düşmüş, şimdi sadece zebze meyve değil. Şimdi onun gibi binlerce ürün var eve alınan, öyle diyem tüp. Ki önce 115 iken şimdi 170 olmuş. Adam kendi cebinden ona verdiği parayı gelip burada 5 kilo domatlı lazım ki kalkıp 2 kilo alıyor. Gelip sorup sorup alıyor. Aldı mı tadımlık alıyor. Aldı mı 3 tane diyor. Yari ben yarı çocuğum ve yarı eşimle birlikte yerim. Çok kötü durumdayız şu anda. Yani e, öyle bir kötü durumdayız ki hani vatandaşa izah edemiyoruz bunu. Mesela bizim şu anda yerli e, şeyimiz var. Yerli zirziknarımız var. Bunun ne maliyeti var, ne bir şeysi var, sadece bahçeden direkt buraya, yani e, 100 kilometre yok değil mi, pervari burası arası. Şu anda toptan 5 liradır, toptan. 5 liradır ve burada 6 milyon 5 arası satılıyor. Geçen sene 2.5'dü, hatta 1.5'a kadar düştüğünü görmüşüz. Ondan sonra armut şöyle 15 lira, ondan sonra e, nektari bu sene 15'ten aşağı düşmedi zaten, hiç düşmedi. Yine yerli elmamız var. Van tarafından geliyor. Bunun e, geçen sene bunu bu, e, 3 kilosunu 10 milyona satıyorduk. 2,5 satıyorduk. Ve bu sene 5 milyon satıyoruz. 5 6 tabii tabii %100. Şu anda bak domates başladı. Mersin domatesi başladı. 7,5. Eee ahlat domatesi biz burada kasasını 20 milyona 15'e satıyorduk. Hepiniz biliyorsunuz yani. En lüksü 30 milyon değil. Ve bu sene ahlak domatesi 3 milyondan aşağıya düşmedi. 3,5, 3 milyon arası. yüzde yüz zaman bilebilir Daha fazlası abi. Onu yani yüzde yüzde sana e, fiyatların hepsi iç içe vurduğun zaman yüzde abi. Yani bir e, geçen sene bir eşyanın fiyatı 3 milyonsa bugün 6 milyondur abi. E, yahut da ailesine birlikte geliyor. Bugün bak bir, bir müşteri bana gelmiş poşetlerini doldurmuş parası yetmediği için poşetlerin yarısını boşalttı ve evine gitti. Abi dedi, kusura bakma bene, kusura bakma dedi. Vallahi dedi, bu parayla ben boş almış, pazara gelmeyeceğim ama dedi param yetmedi. Dedi. Ha, mesela bazı kişiler var aylık 10 10 milyardır. Bazıları var 30 milyardır. Ya salatalık olmuş kilosu 10 milyon, umrunda bile değil. Yani millet işsizdir, satış pek olmuyor peki domatesin kilosu geçen sana, kadar bu kadar? Geçen sene geçen sene kasası 10. Geçen sene de bu sene gibiydi ama elverki sana kasa 10 milyon az. Satıyordu şu an 30 milyon normal domates kilosu halda eee 3 milyondur. 3 milyon, 3 biç Değişiyor yani. Geçen Ki, göre nasıl? Peki, geçen sene Bu sene daha var. pahalıydı. Yine pahalı, daha pahalı. Geçen sene Fiyat aynı olsaydı yine satış oluyordu ama bu sene satış yok. Parası olan alıyor almayan gelip burada kendine göre mesela kilo iki buçuğa satıyoruz. En düşük domates. Kilo iki buçuğa satıyoruz gelip burada alıyor. Zaten parası olmayan burada alıyor. Her taraf bozulmuş tek pazardayım. Marketlere git, manaflara git, her yere git ondan sonra zaten her şey karşı, şeydir. Fiyatlar nedir? Nihayet ne, fiyatları zaten e, şu an yüksek. Her taraftan yüksek. Markete gidiyorsunuz, bir tenekeye yak olmuş 100 bin lira. Peki pazarda bu Ya o pazarda yine normal. Eşeği gibi değil. Marketin gibi değil. Markette malım Yo ne alabilirsin? Adam 1 milyar cebine koysun, bir markete gitsen, evin bir ihtiyacı bir ay şey yapmaz. Geçen sene nasıl fiyatlar? Geçen sene fiyatları şu an iyidir. ama Şu anda e, geçen sene fiyatları bundan daha iyidir. Ama şimdi çok yüksek olmuş. Abi ateş gibi yanıyor. Kimse söylemesin ucuzdır. Her şey bağlıdır. Millet zararlıdır. Ben sana söylüyorum. Nasıl böyle da yasalaya Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar ateş gibi. Geçen sene geçen sene, geçen sene bedavaydı bu sene göre. Agirdir, agirdir. Zebze değil. Fiyatlar <gülüyor> agirdir. Agirdir.